Selamünaleyküm. Hayırlı günler sevgili e, izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Şimdi 90'lı yıllardan geriye dönüp düşündüğümde 90'lı yıllarda özellikle 90'lı yılların ikinci e, yarısından itibaren NASA'nın susuzlukla ilgili raporları o dönem yayınlanmaya başlamış ve e, biz de bu konuyla ilgili konuşmalar yapmaya aynı zamanda dost ve arkadaşlarımızla istişarelerde bulunmaya başlamıştık. O dönem deniyordu ki 2025'lerde bizim Anadolu toprakları ve Anadolu topraklarının bulunduğu banttaki alanda susuzlukla ilgili sıkıntılar yaşanmaya başlayacak. Ee, bölgede yaşanacak olan kuraklıklarla ilgili tedbirler alınmalı. Ve aynı zamanda e, büyük göç yollarında bulunan Yine kuraklıkla ilgili olarak göçten etkilenecek olan alanlarla ilgili tedbirler alınmalı vesaire şeklinde konuşmalar ve paylaşımlar yapılmaktaydı. Tabi yine bugünlerde olduğu gibi o zaman çok daha yoğun olarak hiç itibar edilmiyordu. Genel raporlarda Afrika'nın özellikle Kuzey Afrika'nın kuraklık döneminde yağmur ve yağıştan dolayı bereketleneceği, e, bu bölgeye daha çok itibar olacağı yönünde de açıklamalar vardı ama e, bunlar bir grup e, böyle olacağını iddia ederken diğer grup burada da kuraklığın yaşanacağını da söylüyordu. Biz de bunları o dönem e, paylaşmaya çalışıyorduk. O dönem makizane yerel e, organlarda paylaşmaya ama daha ziyade kendi dost ve arkadaş gruplarımızda değerlendirmeye çalışıyorduk. Çok da bu konunun üzerine düşüyorduk. Çünkü aynı zamanda bu konu hadis kaynaklarında da işleniyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde de bu konulara sıkça yer veriliyordu. Yine hadis kaynaklarında, hadis külliyatında aynı zamanda... Savaşlara da savaşlarla ilgili önümüzde yaşayacak olduğumuz savaşlarla ilgili de bilgiler verilmekteydi. Bu savaşlarla ilgili hadisleri o dönem itibariyle inceliyor ve ne zaman olacağı, ne şekilde ceryeneleceği konusunda da fikirler yürütüyor ve araştırma yapıyor bunları da paylaşıyorduk ama... Tabii o dönemler tamamen komple teorisi olarak değerlendirildiği için nazar itibara da alındığı söylenemez idi. Şimdi büyük savaşlarla ilgili olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den nakledilen ve Hazreti Ali özellikle radıyallahu anh tarafından bize e, belirtilen, bildirilen bir özellik vardı ki Ebced harflerinin, Kimi kaynaklarda Besmene'nin harflerinin bittiği yer olarak geçer, kimi kaynaklarda da Ebced harflerinin bittiği yer olarak geçer. Ebced harflerinin bittiği yerden itibaren ayır zamanın zor ve sıkıntılı dönemine ve aynı zamanda savaşlarla ilgili ve akabinde de kıtlıklarla ilgili dönemini girileceği anlatılıyordu arkadaşlar şimdi burada evcut harflerinin bittiği yer harfleri Arapça harfleri 28 harf olarak sıralar evre değeri girden başlayarak 1 2 üçört ona kadar ondan yüze yüz yüzden bir kadar bütün evcut harflerini topladığımız zaman 5.995 rakamına ulaşırız ki Buradan yürüdüğümüz zaman cifir ilmine göre bu konuda da Huitin Arabi'nin çalışmaları da olmuş. O da şifreli olarak bazı bilgiler vermiştir. Aynı zamanda bizim Lugarit'e Müştak Baba'nın da e, divanı vardır. Bu konuyla ilgili cifir ilmiyle ilgili konmuş tarihler vardır. Şimdi 5995-14 ve 95'te 5 59 daha 14, 95 daha 14 tersini de çevirirsek... 5995 olarak 1441'i bize işaret eden bir zaman bilgisi verir. Hicri olarak 1441 miladi olarak 2020 tarihlerini gösterir. Bize evlet harflerinin bittiği yerden itibaren 1441 tarihinden yani Hicri 2020'den itibaren 2020'den sonraki 10 yılla ilgili pek çok bilgi verilmiştir ki bu 2020 ile 2030 arasındaki e, dönemde Teccal'in zuhuru, Medine'nin zuhuru, Büyük Merhame, Merhame-i Kubra, yani Büyük Savaş, yani Batıların tabiriyle Armageddon, e, Efendime söyleyeyim İstanbul'un ikinci fethi, Yesrebin yani Medine bölgesinin yıkılması, harap olması ile e, birlikte Amikovası'nda olacak olan Dediğim gibi e, Melhame-i Kubra Büyük Savaş hakkında bilgiler verilmiş. Bunu daha önceki yayınlarımızda da açmaya çalıştık. Televizyon yayınlarında da anlatmaya çalıştık hatırlayan arkadaşlarımız var. Burada da Büyük Savaşlarla ilgili Ebu Davud'tan Malik bin Yahamir'den Muaz bin Cebel'den rivayetle Resulullah Aleyhisselatu vesselam diyor ki Beytül Magdis'in imarı ki bu 2017'de başlamıştır İsrail'in. Beytül Makdis'te yeni şehirleşmeye başlaması ve Yesebin Medine'nin yıkılması ve harap edilmesi buraya henüz gelmedik. Medine'nin yıkılması ve harap edilmesi ve Merhamenin başlanması aynı zamanda Konstantiniyen'in ikinci fethi ve Dijel'in hurju ardırıdır der Hadis Sahih'te, Hadisi Şerif'te burada İstanbul'un ikinci fethi Deccal'in zuhuru ve Merhamen'in başlamasının ard ardırda olduğunu ifade. Eder. Muaz bin Cebel'den yine rivayet merhame Kubra, Konstantiniyye'nin fethi ve Deccel'in ortaya çıkma solayları yedi ay içerisinde meydana gelir der. Deccel zuhuru burada önemlidir. Amikovası'nda olacak. Ee, savaş da yine burada önemlidir. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde Amikovası'nda büyük bir savaş olacak. Beni Asfar ile kavimlerin en hayırlısından çok büyük bir savaş meydana gelecek. Sonra İslam alemi de yardıma gelecek. Savaşa katılanların üçte biri kaçacak. Üçte biri şehit olacak. Üçte biri de Allah'ın izni ve yardımıyla zafer kazanacak ve Konstantinye'nin yani İstanbul'un ikinci fethi olacaktır diye söyleniyor arkadaşlar. Bunları çok defalarca tekrar ettik. Artık önümüzdeki dönemde de 2020-30 arasındaki dönemde özellikle Deccal'in zuhurunun 2025'lere tekabül ile ilgili Muhittin Arabi'nden de çok fazla e, rivayet var. Geçmiş 2-3 video önce de bunu da e, anlatmaya çalışmıştık. Oradaki ispatlarla, tarihsel e, düşümlerle bu evliyaların e, 2025 civarında Deccal e, zuhurunun e, meydana geleceğine itibar ederek bu Hadisleri aynı zamanda diğer hadislerle de bağlayarak demek istiyoruz ki kıtlık ve susuzlukla ilgili hadislerden e, aktaralım. Kıtlık ve susuzlukla ilgili Naim bin Hammad kitabından sayfa 148. Yani Bizde nasıl tırmızıym Müslim hadis kitapları var. E, İslam dünyasında da yine Naim bin Habba, Hammad kitabı olarak geçer. 148. sayfa itibari ile kıtlık ve susuzluk hadisi şeriflerinden aktarmaya çalışalım. el Hakem bin Nafi'den, Cerrah'tan ve Artağ'dan Resulullah aleyhisselatü vesselam diyor ki arkadaşlar burası önemli. Gök diyor o sene yağmurun üçte birini tutar. ikinci sene üçte ikisini tutar. Üçüncü sene hepsini tutar. Yani ikinci sene yağmur yarıya düşer, üçüncü sene neredeyse kesilecek hale gelir diyor. Ne tırnaklı ne de sivri dişli hayvan kalır diyor. Tırnaklı ve sivri dişli hayvanlar kalmaz diyor. Çoğu helak olur, her yetmişten on kalır. Her 70 hayvandan diyor on kalır. Bu deccalin hurucunun alametlerindendir diyor. Yani buraya geldiğiniz zaman diyor deccalin hurucunu diyor, bekleyin. Az önce ne söyledik? Decelin hurucu ile ilgili tarihler daha önceki yayınlarımızda da aktardık. 2025 civarını gösterir. Allahu alem. Yalnız bize Evlihan'ın aktardığı hadislerle bağladığımız zaman ortaya çıkan sonuçlar bu şekilde. Her 70'ten 10 kalır diyor. İnsanlar Antakya dağlarına kaçar diyor. Buradaki hikmeti de bilmiyoruz. Gelecekte göreceğiz. Büyük ihtimal orada yağmurlar, yağışlar devam edecek herhalde. E ayrıca doğulu rüzgar Doğulu rüzgar sıcak değil, soğuk da değil. <gülüyor> Doğulu rüzgar sıcak da değil, soğuk da değil. Soğuk sıcak olmayan bir rüzgar olur diyor. İskenderiye'deki putları kırar diyor. Bu, bu rüzgar. Yıkar falan da demiyor. Kırar diyor. İskenderiye'de büyük amutlar var. Kolonlar var. Romalılardan kalma. Onlardan bahsediyor olabilir. Ve Magrib'teki yani bugünkü Fas bölgesindeki zeytin ve Şam bölgesindeki kökleri de keser diyor. Bu manyetik dalga mı artık bir Manyetik rüzgar mı? Bilmiyoruz. Fırat Nehri ve kaynakları kurutur diyor. Ve günler, aylar ve ibadet zamanları da ona göre olur ve değişir diyor. Zaman akışı ile ilgili de değişiklik veriyor. Genel olarak üç sene üst üste, ilk sene üçte bir olarak yağmurun kesilmesi, ikinci sene yarısının kesilmesi, üçüncü senede yağmur ve yağışın iyice azalmasıyla birlikte ee, hayvanlarda 70'te 10 kalır, 70'te 60'ının teref olacağını ve yani büyük kuraklıktan bahseden bir dönem ki Decel Hurucu'nun alametleridir diyor. huruçtan önceki dönemde olacak olan. Biz de buradan hareketle diyoruz ki Decel Hurucu eğer yakınsa ki Decel planlarını iyice artık ayuka ay çıkarttı. Artık açık açıkta oynamaya başladı. Gökten indirmeyi tasarladıkları Artık bir hologramla mı olacak, ne şekilde tasarlıyor, şeytanın planını bilemiyoruz. Tasarladıkları Mesih'in, sahte Mesih'in, bizim İslam lugatında Deccal olarak isimlendirdiğimiz zuhuratın gerçekleşmesinden önce olacak bir susuzluktan bahsediyor. Deccal zuhuratı 2025'lerde olacağını eğer tasavvur ediyorsak ki bu hadislere göre ve daha sonraki İslam alimlerinin ifadelerine göre böyle bir çakışma oluyorsa hemen bu tarihlere yakın bir tarihte bir susuzluktan bahsediyor ve susuzluktan kurtulmak için de dağlara kaçın Antakya dağlarına çıkın diyor artık orada yükseklikten bahsediyor bölgeden bahsediyor tam olarak bilmiyoruz ama bir susuzluk hadisesi var arkadaşlar en az açtık kadar önemli açtıktan daha fazla önemli bir kıtlık hadisesinin olacağı dönemden bahsediyor. Hadislerle. Aynı kıtlıkla ilgili de İmam Sadık ve Bakır'dan bir rivayet var. O da diyor ki, Kayim gelmeden önce, bu arada kayım aleyhisselam, Mehti aleyhisselamın gelişi de deccal'den hemen sonra olur. Hadis külliyatında, aylar mertebesinde birbirine yakındır. O da diyor ki, kayım gelmeden önce bir sene, insanlar açlıkta yaşar, bir sene diyor. İnsanlar açlıkta yaşar ve öldürülmekten çok korkarlar. Paralardan ve canlardan ve meyve sebzelerden eksilme olur. Canlardan, maddi varlıklardan, meyve ve sebzelerden eksilme olur. Bakın bugüne lütfen indirgeyerek dinleyin. Bu da Allah'ın kitabında beyan edildi diyor. Ve sonra Bakara suresinin 155. ayetini okuyor. Bakara suresinin 155. ayetinin meali. Şöyle der Andolsun biz sizi korku ve açlıkla mallarınızı canlarınızı ve ürünlerinizden meyveleri ve sebzeleri kayba uğratarak belalandıracağız sabredenleri müjdele. Yani burada korku ve açlıkta mallarınızı canlarınızı ve ürünlerinizden meyveleri ve sebzeleri kayba uğratarak sizi belalandıracağız diyor. İstisna ediyor ki sabredenleri de müjdele diyor yani sabredenlere de Allahu Teala'dan destek geleceğini ve bu kıtlıktan etkilenmeyeceklerini de söyleyen Bakara suresinin 155. ayetini İmam Sadık ve Bakır'dan rivayet edilen e, hadiste e, bu eksilmenin ne şekilde olacağını Bakara suresine işaret ederek anlatıyor. Hadisi bir daha açıyorum. Kayyum gelmeden önce bir sene, yani Deccal Zuhuru'ndan Mehdi zuhuru, Deccal zuhuru birbirine peş peş olacak diye bahseder diğer hadislerde. Bir sene önce açlıkta yaşar ve öldürülmekten çok korkarlar diyor. Burada hem ölüm tehlikesi, savaş var hem de açlık tehlikesi var. Bu da hemen Deccal'den bir sene önce, susuzlukla ilgili de Deccal'den üç sene önceden başlayarak ilerleyen tarihler veriyor. Artık bu tarihlere ilaçmaya başladık ve bu tarihlerle beraber kıtlık ve susuzluk hadisleriyle birlikte Kurtubi'nin Etteskire fi ahvalil mevta ve umurul ahire kitabı Etteskire olarak geçer. Araştıran arkadaşlar buraya baksınlar. Ülkelerin harap olması ile ilgili hadisler de vardır ki bu kıtlık, susuzluk ve merhame zamanında olacak olan hadiselerdendir. Büyük harpten, büyük savaştan bahseder. Daha önceki yayınlarda da büyük savaştan Yine büyük savaştan bahsetmiş idik. Harap arzın uçlarından savaş arzın uçlarından yani e, deniz kenarlarından başlar diyor. Mısır haraptan güvenlidir diyor önce. Haraptan güvenlidir Mısır. Basra harap olana kadar diyor. Basra'nın harabı Basra'nın suya gömülmesiyle olur diyor. Mısır'ın harabı Basra'nın harabından sonra Nil'in kurumasıdır diyor. Bakın bunları lütfen hafızamıza tutalım. Önümüzdeki zaman diliminde bunlarla ilgili çok konuşacağız. Mekke ve Medine'nin harabı açlıktan, Yemen'in harabı çekir diyor. El Ebi ile yani Basa yakınlarında bir bölgenin harabı kuşatmadan dolayı olacaktır diyor. Faris'in harabı eşkiyadan, İran'da bir bölge, Fars'in harabı eşkiyadandır diyor. Bizim Türk'ün harabıyla ilgili Kısımın İran'dan olacağını söylüyor. Burayı daha sonra açacağız. Deylem'in yani İran'ın harabı Ermen'den diyor. Ermen'in harabı, Ermen'in harabı Hazer'den yani Doğu Avrupa, Rusya civarındadır diyor. Hazer'in harabı Türk'tendir. Türk'ün harabı da Savaik'ten diyor. Savaik gökten ateşli cisim ya da yıldırım gibi çarpan mağarasında bir kelimedir. Türk'ün harabı Savaik'ten olur diyor. Allah esir ama gökten inen ateşli cisimlerle olur diyor. Burada Hindistan'ın harabı Çin'den Çin'in harabı Rumel'den. Rumeli de Amerika ve İsrail olarak yorumladık. Çünkü Rumel kum üzerine çizgiyle Falbakan Eski Filistin ve Kuzey Amerika yerleri bölgesi olarak geçer arkadaşlar. Bu kadar açık olarak hadisle hadis küliatında bilgiler var. Habeş'in harabı zelzel eden Habeş Etiyopya bölgesi Bağdat'ın harabı Süfyanî'den, Ruhan'ın harabı Mekke-Medine arasındaki bir bölgedir. Ruhan'ın harabı yer çökmesinden, Irak'ın harabı da birbirlerini öldürmelerindendir diyor. Endülüs ise sert bir rüzgardandır. Hadisi var arkadaşlar. Bu da peş peşe gelecek olan insanların birbirini harap etmesi, birbirleriyle savaşıyla ilgili hadislerden, e, teskire kitabından Kurtubi'nin, Kurtubi'nin çok önemli bir yeri vardır İslam'da. Lütfen Kurtubi kaynaklarını inceleyin arkadaşlar. Şimdi susuzluk dedik, merhamet dedik, kıtlık dedik. Bunun e, yanında da e, bahsettik ki Allahu Teala sabredenlerle beraber olacak e, ve sonunda Allah'ın izniyle e, bunun bir imtihan olduğunu ve Adem Aleyhisselam'la şeytanın Dünyada başlayan savaşından beri geldiğini, büyük imtihanımız olduğunu bilerek bu zihniyette ilerliyoruz ve lütfen sizler de olaylara e, bakarken, olayların analizlerini yaparken bu minvalde değerlendirin ki şeytanla verdiğimiz büyük e, savaş bizim en büyük imtihanımız ve burada adalet çizgisinden taviz vermeden yürümemiz ve Rabbimizin bize çizdiği mukadderi çizgi üzerinde yürümemiz bizim sabırda ve şükürde olan kullar olarak vazifemizi yapmamız manasına gelir ki eğer bu çizgide olur adalet terazisinde sapma yapmaz şeytana uymaz Rabbimizin bize verdiği istikamette yürürsek bu kadar zorlu bir imtihan programının içinden dahi inşallah teala başarıyla geçmeyi Allah hepimize nasip eder arkadaşlar. Burada çevremizde oynanan, kurulan düzenleri görerek devam etmeliyiz. Devlet büyüklerimiz de inşallah bunları görüyor ve buna göre hareket ediyorlardır. Yalnız burada olmazsa olmaz, adalet terazisi, insanla insan arasındaki uçurumların dengeye binmesi, hakkın adil olarak dağıtılması ve hakikaten İslami bir toplum ise Allahü Teala'nın bize verdiği lütfettiği iman ile ona doğru koşuyorsak bu minvalde yaşamamız ve dengeleri muhafaza etmemiz kesinlikle şart olan bir unsur kendi ölçülerimizde buna göre tedbirlerimizi alalım. Hem gelecek olanlardan bahsediyoruz. Hani bunları önümüzdeki dönemle ilgili hazırlık yapmak için anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da biz bu dönemde ilgili hazırlık yapalım ve sabredenlerden olalım diye bunları anlattı. O sebeple maddi tedbirlerimizi alalım, yavaş yavaş stoklarımızı yapalım. Yani bir senelik, altı aylık. Her neyse gücümüze göre stokumuzu yapalım. Altı aylıksa altı ay dolunca bunu kullanmaya başlayalım. Yine onun yerine bir altı aylık. Daha stok yaparak, ilerleyelim ne olur ne olmaz, her şeyin hayırlısını Rabbim bilir. Ama bu kadar bize hatırlatma yapıldıysa, ta 1400 yıl önce bugünler anılarak konuşulduysa ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hep Hicri olarak 1400 ile 1500 arasını konuşmuş ağırlıklı olarak. Hicri 1400 senesi 1980'lere gelmekte. Yani bu 80'ler ve 2000'le başlayan. Dönemden itibaren olacaklar hep anlatılmış, sıklıkla anlatılmış. Bunlar bizden bir sene sonra olacak hadiseler değil. Ve çok net tarihler de verilmiş. Ve başlanacak olan bu Rusların başlatacağı olduğu, beni Asfar diye geçer hadislerde, planlar da verilmiş, buradaki yaşanacak olanlar da verilmiş. Mesela Rusla ilgili Rus'un kuzeyden başlatacağı savaşın, Aşağıya, Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu'ya ineceğiyle ilgili de hadisler var. Ve şu an itibariyle Rus mesela Suriye'den çıkmış görünmekte ama İran'ı Suriye'ye sokar şekilde planları var. Bunu muhakkak devletin yetkili mercileri tabii ki takip ederek buna göre plan program yapıyordur. Ancak bizim bu hadiselerle ilgili ve önümüzdeki ile ilgili hem askeri olarak ordumuzun gücü kuvveti manasında çok kuvvetlenmemiz hem içeride maddi olarak kuvvetlenmemiz, hem adalet terazimizi, tartılarımızı doğru tartarak insanımıza iyi bakmamız, bizim maddi, manevi destekleşmemiz, maddi hazırlıklar yanında manevi hazırlıklarımızın da tam olarak yapılması gereken bir dönemdeyiz arkadaşlar. Bununla ilgili yine konuşacağız, yine aktarımlarda bulunacağız, yine hadis külliyatından ve ayetlerden bunlarla ilgili örnekler de vereceğiz. E, temel e, bulgularımız, araştırdığımız kaynaklara göre indiğimiz e, ve analiz ettiğimiz sonuçları paylaşmaya çalışacağız. İstiyoruz ki gözümüzü, kalbimizi açalım. iman ile, Kur'an ile şu e, şeytanın hazırlamış olduğu e, planlara karşı biz de Rabbimizin bir planı olduğunu hiç unutmadan ve Rabbimizin ipine sarılarak Allah'ın izniyle sıratımızdaki dümdüz ilerleyelim arkadaşlar. Hepimize Allah güç kuvvet versin, afiyetler versin. Selamun Aleyküm.